Diyelim ki, ABCD şirketini beğenmiyorsunuz ve şu an hisse senetleri 50 dolardan işlem görüyor. Ama satma cesaretiniz de yok. Çünkü bilinmez bir miktarı kaybedebilirsiniz eğer satarsanız. Ama bir seçenek daha var. Gerçek anlamda bir seçeneğiniz var. Bir tür geri alma opsiyonunuz var. Tabii ki burada Amerika'daki uygulamadan söz ediyoruz. Amerikan alma uygulamasında olduğu gibi. Amerikan satma opsiyonunda size son günden önce istediğiniz zaman seçme şansı veriyor. Avrupa'da ise sadece son günde bu hakkınız var, satma opsiyonunda. Hatırlayalım, alma opsiyonunda senedi belirlenmiş bir fiyattan satın alma hakkınız var. Satma opsiyonunda durum farklı. Size belirlediğiniz bir fiyatı satma hakkı verir. Bu nedenle şurada gösterdiğim satma opsiyonu, her seçenek için 5 dolara satış anlamına gelebilir. Ve bu size ABC'de şirketi hisselerini 40 dolardan satma hakkı veriyor. Önümüzdeki ay içinde herhangi bir zaman, şimdi de bakalım eğer satın alacak olsaydınız, diyelim ki tahmininiz şirketin zarar edeceği yönde ve diyelim ki tahmininiz gerçekleşti. Zarar ediyor. Ve bir ay sonra zararı devam ediyor. Hakkımı bugün kullanmalıyım, sürenin sonu geliyor. Diyeceksiniz. Bugün kullanmazsam şuradaki seçeneği tercih edebilirsiniz. Bu size hisse senetlerinizi 40 dolara satma izni veriyor. Eğer sahip değilseniz de sorun yok çünkü gidip alabilirsiniz. Tam şimdi piyasada daha ucuzlayacağını biliyordunuz. Dolayısıyla 20 dolara satın alabilirsiniz ve seçenek hakkınızı kullanarak 40'a satabilirsiniz. Böylece 20'ye alıp hemen 40'a satıyorsunuz. Böylece 20 dolar kazanacaksınız ve opsiyon için ödemeniz gereken fiyatı çıkarırsanız 15 dolar kazancınız olacak. Tam şurada 15 dolar kazancınız olacak. Biraz sağa kayayım, biraz yer açılsın şurada. Bu elbette satış opsiyonundaki durum, satış opsiyonu. Eğer tahmininiz gerçekleşmezse, hisse senedi artışa geçerse, bu sınırsız miktarda para kaybedeceğiniz kısa pozisyon durumu gibi değil. Bu durumda, diyelim ki kağıt gittikçe yükseliyor, yani 40 doların üstüne çıkıyor. Bu durumda, opsiyon hakkımı kullanmam için bir sebep yok. Sadece sürenin dolmasını beklersiniz. Bu durumda kaybettiğiniz, sadece güncel opsiyonu alırken ödediğiniz para. Yani sadece 5 dolar kaybedeceksiniz. Kağıt çuvalla değer kazansaydı bile, satın almak zorunda değiliniz. Açığa satış pozisyonunu yapmak zorunda olmanın aksine, Opsiyonun süresinin dolmasını beklemeniz yeterliydi.